Etimeskut Belediyesi Aşevi'ndeyiz. Aşevi çıkan yemek sayısı Günlük yaklaşık 2000'in üzerine çıktı. Covid'de mücadele ekiplerimiz var. İlçe sınırlarımız içerisinde her yerde olduğu gibi. Filyasyon ekipleri, diğer kamu kurum yöneticileri, çalışanları. Bunlar her alanda görev yapan çalışanlarımızın hem iftarlıklarını hem sahurluklarını veriyoruz. 2002 yılında hizmeti açmıştık. O günden bugüne yaklaşık 20 yıldır hizmet veriyor. Ramazan ayında kime üretimimizin yanı sıra pide üretimimiz devam ediyor. Hem kaliteli hem ucuz bir şekilde vatandaşımıza ulaştırılan ekmek ve pidelerimiz vatandaşımız tarafından teveccüh gördüğü gibi aynı zamanda da aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar.